Merhabalar bilgisayarla modelistik yerber eğitimde bugün bayan gömleği yapacağız M beden. bunu biraz önceki videoda anlattığım gibi üzerindeki analizi yaptık modelin üzerindeki analizlerini tekrar burada da gösterelim dediğimiz gibi şurada gömleğin arkasında pile var bir de gömleğin kolunda arka tarafında pile var bir de şurada gömlek yırtmacı var yakası yaka ayağı bunlar mevcut Şimdi bazımızı yapalım öncelikle. Dikdörtgeni alalım, sol tıklayalım, papap yaparım. papaptan sonra X yönü, boyumuz 82 santimdi. En ee, boyunu daha sonra. Enimiz, göğüsümüz 31. Enter, salaş bir model bu, bayan gömle. Ee, buna da kod verelim, 530 diyelim, baz diye kod verdik. Enter, enter. Daha sonra bunda bizim göğüs yerimiz var. Paralel kopyalı ikonunu aldık. Sol tıkladık çizgiye, omuz çizgisine. Pop up yaptık. Eksi 30 santim göğüs çizgisinin olduğu yer. Tekrar omuz çizgisine seçtik. Okey edik. Pop up yaptık. Eksi 16 santim e, ön ayna çizgimiz. Çizgimizi tekrar omuz çizgimizi seçtik. Okey yaptık. Pop up dedik. Eksi 4 santim de omuzdan omuza çizgimiz okey oke okay dedikten sonra bölme ikonumuzu aldık omuzdan omuza ölçümüz burada 24. Daha sonra ayna ölçümüz 23 buçuktu. Bunu da yaptık. Daha sonra yaka açıklığımız 9 santim, ön yaka düşüklüğümüz 7 santim, arka yaka düşüklüğümüz 2 santim. Ön boyumuz var. Yine düz çizgi aldık, papap yaptık. Burası bizim arka boyumuzdu. 82 ön boyumuz fark Arka ile ön arasında boy farkı var. Ön boyumuzda 72 miydi? 70. 74 santim. Ne? Ön boyu. Okey dedim. Daha sonra sağa tıkladım. Dikey. Sol tıklayaraktan çizgiyi burada bıraktım. Şimdi kavislerimi alanaktan şu noktayı çizgide taşı diyerekten düz ipin boyunu bir kısaltalım. Çizgi taşı ikonuyla da düz ipimizi şöyle kenara alalım. Kavislerimizi yapacağım. Eğri ikonumuzu aldım. Sol basılı sürükleyerekten arka yaka kavisimi oluşturuyorum. Burayı net görebilmek için mouse'umu tekerine ileri geri yaparaktan daha kalıbı yaklaştırıyor. Daha rahat kalıp kavislerini görebilmem için. Şu da ön yaka kavisimi oluşturmuş olalım. Şöyle okey okey dedim işlemden çıktım. Düz çizgimizi alıp omuz çizgimizi oluşturdum. Eğri ikonumuzu alıp tekrar kol evimizi ve buradaki kol evi ayna üzerindeki çizgiden geçirdim. Şurada aynadan. Ön kol, arka kol farkı olacak. Böyle ikonunu aldım. papap yaptım. Nokta 5 santim arka kol çizgisi oluşturdum. Noktası oluşturdum. Tekrar eğri ikonunu alaraktan ön kol, arka kol farkını buradan yeniden arka kol evi, kavisi oluşturdum. Daha sonra İşlemi yaptıktan sonra buradan ıı, kaç santim yukarı çıkmıştık hatırlıyor musun? Yırtmaç vardı yırtmaçı. Böyle ikonu alalım buradan. Model üzerinde yırtmaç vardı 19 santim yukarı çıktık. Buradan 10 santim 15 santimde buradan girdik içeriye. 15 santimde buradan girdik daha sonra eğri ikonumuzu alalım buradan buraya şu şekilde bir tatlı bir kavis Örelim şu şekilde. Hı. Şöyle. Evet. Tamam. Böyle. Okey, okey dedik. Buradan 10 santim, 15'ten mi girdi? 15'ten beş. girmiştik. 15'te buradan. Ön bedenden. Şuradan şu şekilde şöyle oluşturalım. Okey, okay diyelim. Şimdi kalıp çıkar ikonumuza tıklayaraktan ön bedenimizi bakın buradan ön kol evini seçtik, ön ortası. Bu şekilde ön bedenimizi seçtik, çıkarttık. Buraya 530 ön çarpı 1 dedik. Okey, okay dedik. Hemen ön bedenimize şey yapalım mı? Kusacağız cana. Şuradaki ön pat payı modelimiz üzerinde ölçtük. 4. Kaç santim? 4 cm. Paralel kopyalarıyla çıkalım. Bunu. Ya da paralel taşıyla. Şu şekilde. 3 verdim, sonra yani. sonra 3 o da olur. O da olur. Paralel taşı diyelim. Şöyle 3 santim çıkalım buradan. Daha sonra çıt, çıt atalım 3 santime. 3 santime. Dikiş miktarı girelim. Dikiş miktarı 1 santim girdikten sonra dikişleri sakla gösterelim. Buraya dikiş miktarını 2 santim gireceğim. Burada... Pat. Boyu 4 santimli çünkü. Kavisimiz de güzel. Gayet bir sıkıntı yok. Ön bedenimizi buraya bırakalım. Arka bedenimize geldiğim zaman düz çizgimi alayım. Tekrar buradan robamız bizim 12.5 santimler robamız vardı. Sağa tıklayalım. Dikey. Bırakalım böyle. Daha sonra arka robamızı, kopyasını buradan alalım. Buna da 530 ARK roba. ARK rob Çarpı bir diyelim. Okey okey. Nokta birleştir ikonuyla, çizgi birleştir ikonuyla noktayı silip kumaş katı yap diyerekten bunu da kumaş katı yapıp buraya bırakalım. Şimdi ne kaldı? Arkamızın devamı. Yarısını da alalım. Buradan robadan sonrasının kopyasını. Bunu da aldık. Okey okey dedik. Bunu da buraya bıraktık. AREK K çarpı 1 dedik kumaş katı olacak. Burada işte şimdi pile açacağız. İşlem burada göstereceğim size. Düz çizgimizi aldık. Buradan papap yaptık. Tab tuşuyla yön değiştirdim 9 santim enter sağa tıkladım yatay çizgimizi uzattık şu şekilde. Önce nokta bir, çizgi birleştir ile şu çizgileri bir birleştirelim. Şuraları. Evet daha sonra düz ipimizin boynunu bir kısaltalım size karışıklık vermesin düz ipini taşıyalım şekilde şimdi gelişmiş gelişmişte tek yön pile ikonumuzu seçip pile yapmak istediğin çizgiyi seç diyor seçtik alt katın yarısı 2 cm enter pile sayısı 1 Burada. direkt okey diyoruz pilenin katlanacağı taraf Öne ortası, arka ortasına doğru okey okey dediğim zaman pile Otomatik açılmış oldu. Burada ne yapabiliriz? Buradan şöyle tamam. Kalıp çıkar diyerekten yeni bir kalıp çıkartalım. Bu şekilde çizgiye gerek yok. Buna sağ tıkladık. Silelim. Ee, şu bedenin şuradaki çıtlara ihtiyacımız yok. Çıt sil diyerekten Bedenimizin, arka bedenimizin çıtlarını burada silelim. Burada pile payı var. Çıtlar buraya katlanacak. Buna bir kumaş katı yapalım arkamıza. Okey okey diyelim. Arkamızı da hallettik. Daha sonra dikiş miktarı verelim. Tam bir santimden. Arka bedenimiz robamız tamam. Ne kaldı? Kol kaldı bir tek. Yaka var kol var. Kol boyu. Kareyi aldık. Klik yaptık. Kol boyu 51. E, N 23. 23 mi de? Ya, 23. 23. Enter. 23. E, 530. 23. Ben 100, 530. Kol diyelim buna. Kol. Enter. OK. OK. Pazu şuradan düz çizgimiz aldık. Pazu boyun düşüşü 16 santim. Enter. Sürükleyerekten gelelim. Böyle konumuzu. Buradan böyle ikonumuzu alıp buradan %50'mizi bölelim. %50. Enter %50. Yine veriyoruz 50 Shift 5'e basaraktan Buraya da yine pop up yapıp 50 Shift 5 ile %50'den böldük. İkonumuzu alıp nokta üstündeki çizgi taşı ikonumuzu pop up yapıp buradan 0.5 aşağı. Buradan pop up yapıp eksi 1.5 yukarı. Buradan da pop up yapıp eksi 2 santim yukarı çıkıyoruz. Eğir alıp buradan kol kavislerimizi oluşturmaya başlayalım. Şu şekilde Şöyle kol kavisimizi oluşturmuş olalım. Kol ağzı 12, 12 santim. Şuradan kolumuzu oluşturalım. Kalıp çıkar diyerekten oradan kalıp çıkar ikonuna basaraktan buradan kolumuzun kopyasını alalım. Okey Okey dedik. Bu şekilde Bazımızı sağ saatlikler menüye gönderelim Şurayı birleştirelim. Bakın kolda bizim nemiz vardı, e, yırtmacımız bir de e, şeyimiz vardı. Evet. Burayı